E, i̇kinci sırada e, bizim e, oturumumuzda e, Doktor Yasin Yiğit hocamız var, Iğdır Üniversitesi'nden e, hocamız. Kendisi 5 vakit, vakit namazın öğretimiyle ilgili ders içeriklerinin değerlendirilmesi başlıklı bir e, çalışma hazırlamışlar bizlere. Ee, onu sun sunacaklar. Çok kıymetli, çok değerli olduğunu düşünüyorum ben yine. Bu çalışmanın da e, din eğitimi çalışanlar için ve özellikle de bu pandemi döneminde çocuklarımızın öğretmenden okuldan uzak kaldığı dönemlerde aslında e, geleneksel olarak da baktığımızda kitabın öğrenme kaynağı olarak çok kıymetli bir yerde durduğu Fakat son 20 yılda, 30 yılda bu kıymetli yerden maalesef indiği, indirildiği, öneminin takdir edilemediği bir noktada olduğumuzu da düşünürsek ben e, pandemi döneminde de e, çok kıymeti tekrar kazanabilecek bir vasat ortam oluşmuşken bunun da değerlendiremediğimizi aynı zamanda da düşünüyorum onu da belirteyim. E, böyle bir ortamda tekrar ders kitaplarını hatırlamak ve onun kıymetini hatırlamak bence e, eğitimciler açısından, din eğitimciler açısından çok kıymetli. E, bu anlamda hocamızın çalışmasının da güzel bir ışık tocağını düşünüyorum bizlere. E, buyurun Yasin, Yasin hocam sizin de 20 dakika süreniz var tamam, hocam Olur. teşekkürler e, öncelikle Evet benim bildirimin başlığı beş vakit namazın öğretimiyle ilgili ders içeriklerinin değerlendirilmesi e, çalışmamın konusu e, öğretimi kapsamındaki öğretim programlarının ve ders kitaplarının beş vakit namaz ibadetiyle ilgili içeriklerinin değerlendirilmesidir Çalışma, ortaokul ve lise düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programları ve Anadolu İmam Hatip Lisesi e, mesleki Arapça dışındaki e, ders kitaplarıyla sınırlıdır. Çalışmanın hipotezi din öğretimine yönelik ders kitaplarında beş vakit namaz öğretimi, görsel tasarım ve içerik tasarımı bakımından öğrenmeyi destekleyecek niteliğe yeterince sahip değildir. Öncelikle neden bu konuyu seçtiğime dair konuşacak olursak, e, İslam öğretiminde ya da genel olarak ifade edecek olursak din öğretiminde ibadet esaslarının ayrı bir yeri var. Ve bunlar arasında da namaz öğretiminin ayrı bir önemi bulunmaktadır. E, bireyin her gün tekrarlaması gereken bir ibadet olmasından dolayı dini hayatta e, namazın yeri ve önemi büyüktür. Ancak literatüre baktığımızda ders kitaplarında namaz öğretimiyle ilgili herhangi bir çalışmayla karşılaşılmamıştır. Hocamın da ifade ettiği gibi genel anlayışta ders kitabının önemi daha büyüktü. Günümüzde belki biraz daha azalmış gibi görünse de yine de buna rağmen... Bütün öğrencilere aynı ders kitapları dağıtıldığı için ortak olarak kullanılan materyalların en başında ders kitapları geliyor. Bu nedenle çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Yine neden bu konu kapsamında konuşacak olursak ben daha önce 10 yılda aşkın bir süre öğretmenlik yaptım ve öğretmenlik yaptığım sürede ders kitaplarından faydalanarak namaz kılmayı öğretmenin zorluğunu gördüm. Buna yönelik daha kolay anlaşılı bir materyal geliştirmiştim ve sadece bir ders saat içerisinde öğrencilere namaz kılmayı öğretebiliyordum. Diğer cümle arkadaşlarım 3-4 saat dersin namaz kılmayı öğretmek için yeterli olmadığını düşünüyorlardı. Onlara da hazırladığım materyalı paylaşıyordum. Yine öğrencilerle görüştüğümüzde Birçok öğrencinin namaz kılmak istediği ancak nasıl kılındığını bilmediği için namaza başlamadığını görüyordum. İşte bu gibi nedenlerden dolayı böyle bir konuya ihtiyaç duydum. Araştırmanın amacı din öğretiminde yararlanılan öğretim programları ve ders kitaplarında bulunan beş vakit namaz Öğretimiyle ilgili içeriklerin değerlendirilmesi, böylece eksikliklerin tespit edilerek öneriler sunulmasıdır. Alışma ders kitaplarında bulunan beş vakit namaz konusundaki içeriklerin din eğitimi biliminde meydana gelen ilerlemeler dikkate alınarak güncellenmesine ve geliştirmesine katkı sağlayacağı için önemlidir. Çalışmanın eğitim bilimleri, din eğitimi, din psikolojisi ve tasavvuf gibi disiplinlerin verilerinden yararlanarak namaz öğretimiyle ilgili içeriklerin daha nitelikli ve bir şekilde hazırlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Konuyla ilgili literatürde bulunan çalışmalara baktığımda e, direkt beş vakit namaz öğretimiyle ilgili ders kitaplarının incelendiği herhangi bir e, çalışmayla karşılaşmadım. Benzer olarak bazı çalışmalar bulunmaktaydı. Bunlara örnek verecek olursak Safi Naz Asri tarafından çalışılan Orta Öğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretiminde öğretim programı ders kitabı uyumu, Davut Aydüz tarafından çalışılan Çocuklara Namazı Sevdirme ve Öğretme Yolları, Emine Öğülmüş Doğan ve Zarife Şeyma Altın tarafından çalışılan Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitaplarının öğrenme-öğretme süreçlerine katkı düzeyi, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımı açısından inceleme. Bunlar e, din öğretimine yönelik ders kitaplarının incelendiği bazı çalışmalar ama doğrudan namaz öğretimiyle ya da beş vakit e, namaz öğretimiyle ilgili ders kitaplarının incele, incelendiği herhangi bir çalışmayla karşılaşmadım. Yani bu çalışmada yararlanacağımız kaynaklara gelecek olursak, Biraz daha manevi boyut üzerinde durmak istedim. Geleneksel anlayıştan farklı bir şekilde. Bu nedenle de biraz daha böyle tasavvuf ve din psikolojisi alanlarına da girmek istedim. Eğitim bilimlerinin yanı sıra. Yararlanacağım, yararlandığım kaynaklar şunlar. Bazıları tabii bunlar. Hüseyin Certel tarafından hazırlanan İslami ibadetlerin psikososyal işlevleri. Hülya Gök tarafından araştırılan düzenli namaz kılma ve kılmama ile ruh sağlığı arasındaki ilişki. Nurten Kimter tarafından çalışılan namaz ibadetinin ruh sağlığı açısından bazı değişkenlerle ilişkisi. Esma Sayın tarafından çalışılan tasavvuf klasikleri açısından namaza psikolojik bakış. Habil Türk tarafından çalışılan... Namaz ibadetinin uyandırdığı duygu ve düşünceler üzerine pilot bir araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi örneği. Yine ders kitaplarındaki görsel içeriklere de değineceğimiz için Murat Gökhan tarafından hazırlanan Öğretim İlke ve Yöntemleri kitabı ve Halil İbrahim Yal'ın tarafından hazırlanan Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme kitaplarından da yararlandım. Bunun yanı sıra Hasan Meydan Hocamın Din Eğitiminde Manevi Boyut adlı kitabı da bu çalışmalara etkilenebilir. Çalışmada kullanılan yöntem nitel araştırma yöntemlerinden biri olan döküman analizi yöntemi. Şimdi öğretim programlarındaki içeriklere bakacak olursak bunları gruplandırdım. Ortaokul, Ortaöğretim ve Anadolu İmam Hatip Liseleri şeklinde. Şu an ekranda Ortaokulda bulunan dersler, bu derslerin kazanımları ve alanları görülmektedir. Peygamberimizin hayatı temel dini bilgiler gibi dersler aslında İmam Hatip Ortaokulu'nda da düz ortaokullarda da aynı kitaplar okutuluyor. Ama fark olarak İmam Hatip Ortaokullarında bunlar zorunlu ders, diğer düz ortaokullarda eğer seçildiyse okutuluyor. Kur'an-ı Kerim de aynı şekilde Şimdi bunların kazanımları ve kazanımların alanlarına bakacak olursak Peygamberimizin hayatı 5. sınıf dersinde böyle bir kazanım var. Peygamberimizin hayatında namazın yerini fark eder. Duyusal alanda bir kazanım bu. Din kültürü ve ahlak bilgisi 6. sınıf ortaokulda namaz öğretiminin yapıldığı en kapsamlı içerik bu derste ve sınıf düzeyinde yer almaktadır. Baktığımızda İslam'da namaz ibadetinin önemini ayet ve hadislerden örneklerle açıklar, namazları çeşitlerine göre sınıflandırır, namazın kılınışına örnekler verir. E, tüm kazanımlar bilissel. E, yine temel dini bilgiler İslam 1 kitabında e, namazı özenli kılmanın müminlerin en önemli özelliklerinden biri olduğunu fark eder. Duyusal bir kazanım. E, aynı dersin İslam 2 kitabında bir üst sınıfta seçilmişse İslam 2 okutuluyor bu arada iki yıl okuyanlar hem İslam 1'i hem İslam 2'yi okuyorlar sadece bir yıl seçilmişse İslam 1 okutuluyor genellikle namazla ilgili hükümleri açıklar sehiv ve tilave secdesiyle ilgili hükümleri söyler namazda okunan dua ve tesbihleri doğru olarak telaffuz eder yine bilişsel düzeyde kazanımlar Kur'an-ı Kerim 5. ve 6. sınıf e, kazanımlarına baktığımızda aslında içerikte namazda okunan e, dualara da yer veriliyor. Haneke, salibarik duaları, rabbena duaları gibi ancak e, kazanımda herhalde gözden kaçırılmış sadece surelere yer verilmiş. Ezberlenecek sureleri usulüne uygun olarak ezberler anlamlarını ana hatlarıyla kavrar şeklinde bilissel kazanımlar e, görülmektedir. Ee, yine yeri gelmişken söyleyecek olursak e, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin amaçları ve vizyon bölümüne baktığımızda ibadetler e, daha çok e, tanıtılması, ibadetlerin tanıtılması, e, bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Ancak Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler ya da e, peygamberimizin hayatı ya da işte e, Anadolu İmam Hatip Lisesi meslek derslerinin vizyonuna baktığımızda e, ibadetlerde dahil olmak üzere İslam dininin esaslarının benimsetilmesinin esas olduğunu görüyoruz. Şimdi orta öğretim kazanımlarına bakacak olursak, kültürel ve ahlak bilgisi 9. sınıfta ibadetlerle ilgili bir ünite bulunmaktadır. Burada doğrudan namaz konusu geçmiyor ama genel ibadet konular arasında namaz ibadetine de yer verilmiş. İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. Bilişsel bir kazanım. İslam'da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. Duyusal bir kazanım. İbadet yükümlülüğü ile ilgili bazı kavramları sınıflandırır. İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. İbadetlerin bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. Bunlar da yine bilişsel kazanımlar. Peygamberimizin hayatı dersi. Peygamberimizin hayatında namazın önemini fark eder. Duyusal bir kazanım. Yasin hocam. Buyurun hocam. Süreyi verimli kullanmak için sadece söylüyorum. E, programda kazanımların böyle tek tek bir liseyle tamam, ya da daha genel bir değerlendirme yapıp kitapların e, değerlendirmesine belki geçsen senin için daha mı verimli olur bilmiyorum. Tamam hocam biraz daha o zaman kazanımları Hı -hı. tek tek okumadan geçeyim. Hı -hı. E, diğer slaytımızda da Anadolu İmam Hatip Lisesi kazanımları görülüyor. Görüldüğü üzere aslında vizyon kısmında benimsetmek amaç olarak görülüyor. E, Görülürken duygusal kazanıma sadece e, Siyer dersinde e, rastladık. E, hatta şunu da söylemeliyiz ki e, duygusal kazanıma rastladığımızda da duyusal alanın alt basamaklarında sadece fark eder diyor. Üst düzey bir öğrenme söz konusu değil. Yine bilissel kazanımlara baktığımızda da... E, Bulum takson taksonomisine göre bilgi ve kavrama düzeyinde olan kazanımlarla daha çok karşılaşıyoruz. Sadece hitabet ve mesleki uygulama dersinin bazı kazanımları görüldüğü üzere uygulama düzeyine çıkmış. Daha üst düzeyde kazanımlara çok fazla e, yer verilmemiş. E, ders içeriklerine gelecek olursak, e, vizyon bölümünde, e, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde, e, tanıtmak, e, diğer derslerde genellikle benimsetmek amaçlansa da içerik olarak e, çok fazla bir fark görülmemektedir. E, beş vakit namazla ilgili konuları e, sıraladım e, bu şekilde. Namazın önemi ve hikmeti e, görüldüğü gibi bu derslerin tamamında e, konu edilmiş. Hepsini tek tek okumuyorum e, süreye riayet etmek için. Yine e, ramazın farzları bu derslerde okutulmuş. Namazın vacipleri, namazın sünnetleri, namazın mekruhları, namazın vakitleri, fıkıh ve fıkıh okumaları derslerinde yer verilmiş. Namazın kılınışı üzerinde biraz durmak istiyorum. Sadece üç derste yer verilmiş. Belki tekrara düşülmemesi Amacıyla böyle yapılmış olabilir ama e, mesela e, namazın önemi ya da işte e, vacipleri, fazları bu gibi konular aslında namazın kılınışına göre daha kolay anlaşılır bunlar. E, namazın nasıl kılındığı ise e, biraz daha öğrenciler tarafından zor öğrenilmektedir. Bu nedenle daha fazla derste yer verilmesi bence e, sakıncalı değildir. E, tekrara düşünmeyi de şu şekilde e, örtbas edebiliriz e, alt sınıflarda daha yüzeysel e, temel konular verilebilir üst sınıflarda e, daha üst e, düzeyde bilgiler verilebilir ayrıntılara yer verilebilir mesela en azından İmam Hatip Lisesi meslek derslerinden biri olan fıkıh dersinde öğretim programında özellikle namazın kılınışına değinilmeyecektir diye bir açıklama yer alıyor ve e, temel dini bilgiler 9. E, sınıf kitabında da çok yüzeysel, düz metin şeklinde namaz nasıl kılınır diye anlatılıp geçilmiş. Bu nedenle yeterli öğrenme çıktılarının oluşabileceğini düşünmüyorum böyle bir ders kitabı kullanıldığında. Tabi öğretmenler farklı bir materyal kullanmazlarsa. Yine diğer konulara baktığımızda namazın kazası konusu 3 derste ele alınmış. Namazda okunan dua ve tesbihler genellikle Kur'an-ı Kerim derslerinde, e, hitabet ve Mesleki Uygulama dersinde de yine ele alınıyor. Temel Dini Bilgiler derslerinin sadece Ortaokul İslam 2 kitabında var. Cemaatle namaz konusu daha çok e, cemaatle namazı kılmanın önemi üzerinde durulmuş. Yani mesela e, cemaate geç e, kalındığında namaz nasıl kılınır üzerinde e, durulmamış. Yine namazı e, bozan durumlar, İçerisinden en çok bilinenler ele alınmış bu derslerde. Sehiv ve tilavet secdesi konusu da yine üç tane derste ele alınmış. Şimdi çalışmada ulaşılan sonuçlara gelecek olursak, çalışma sonucunda ders kitaplarının içerikleri hazırlanırken daha çok geleneksel anlayışa göre hareket edildiğinin görülmesi dolayısıyla, Dini öğretimine yönelik öğretim programları ve ders kitaplarında beş vakit namaz öğretimi, görsel tasarım ve içerik tasarım bakımından öğrenmeyi destekleyecek niteliğe yeterince sahip değildir şeklindeki hipotezin büyük ölçüde doğrulandığı söylenebilir. Araştırma sonucunda ders kitaplarında beş vakit namazla ilgili içeriklerin genellikle geleneksel anlayışla düz metin şeklinde sunulduğu görülmüştür. Aynı konunun ele alındığı farklı kitaplardaki içerikler birbirine benzemektedir. İçerikte genellikle görsel olarak namaz kılan insan fotoğraflarına yer verilmiş. Öğrencileri aktif hale getirecek etkinliklere yeterince yer verilmemiştir. E, namazın kılınışının tablolar halinde verildiği orta öğretim temel dini bilgiler İslam 2 kitabında da gereksiz bir şekilde her namaz için ayrı ayrı tablolara yer verildiği görülmüştür. Mesela öğle namazının sünneti için ayrı tablo, farzı için ayrı tablo, son sünnet için ayrı tablo verilmiş. E, lisanstayken bir hocam demişti ki insanlar bilişsel tembeldirler. E, öğrenciler de bu şekilde her bir namazla ilgili ayrı ayrı tablo görünce zannediyorlar ki hepsinin kırılmışı birbirinden çok farklı. Bu nedenle kendilerini öğrenmeye kapatabiliyorlar. Bu nedenle... E, Öz bilgi ve görselliği artırmak gerekiyor Bir de öğrencilerin aktif hale getirileceği içerikleri artırmak gerekiyor mesela diğer derslerin kitaplarının yanı sıra çalışma kitapları varken din kültürü ve ahlak bilgisi ve diğer kitaplarda bizim özür diliyorum süreyi Bu arada son iki dakika Yasın hocam hocam toparlıyorum zaten Tamam Bizim çalışma kitaplarımız yok. Önerilere gelecek olursak Terika Özgür